Herkese merhaba sevgili teknoloji yukarı ben Özgür Çetin. Bugün farklı bir çekle karşınızdayız, bugün bir inceleme değil, bir karşılaştırma hiç değil. Samsung Galaxy Z Fold 3'ün özelliklerini dış sesle beraber değerlendireceğiz. Alınır mı, alınmaz mı bunu konuşacağız değil mi dış ses? Özgür Çetin Fold 3'ü alacak mı? Ne diyorsun baş, Özgür baş, Çetin? Baş. Ya şimdi şöyle dış ses çık. Biliyorsun biz seninle bunu konuşmuştuk daha önce de. Bu katlanabilir telefon, bu formu ben çok beğenmiyorum. Onu başkan söyleyeyim. Neden? Hani şöyle şimdi burada bir ekranımız var böyle ince uzun. Sonra açıyorsun. Hop! O ekran buraya geliyor böyle. Daha büyük bir ekran oluyor. Ben açıkçası bu kullanımı çok şey bulmadım. Çünkü bu ürünler çıktığında neydi biliyorsun hatırlarsın? Hani tablet gibi telefon. Değil mi? Şimdi ama tablet gibi yan yana koyduğun zaman bunu Abi bu değişik bir format yani şimdi sence bunu makul mu yani? Yani dörde üç mü diyeyim, kare mi diyeyim? Evet garip bir oran oluyor. Ne tablet de sen değil, telefon da sen değil. Şimdi şöyle bir durum. Aslında ee, dediğin gibi bu telefonlar taşınabilirlik anlamında çok fazla bir şey sunmuyor. Şöyle bir eksisi var. Alır. Evet baya Cebinde yani bunu hissediyorsun bir de kalın. Kalın baksana şu kalınlığa. Ya. Yani o kalınlık cebinde baya bir ağırık oluyor. Evet. Bir de ağırlık da yapıyor dediğin gibi. Dolayısıyla bu format hani tamam yeni teknoloji insanı heyecanlandırıyor. Aa diyorsun, ne güzel telefon tablet oluyor vesaire falan ama iş gündelik kullanıma geldiğinde pratik değil. Pratik olmuyor. Evet bu arada bu söylediğim şey sadece mesela Samsung için geçerli değil. Aynı şekilde. De yani. Mac benzer falan. O da öyle hani o da çok kalın ve hani böyle Ki o bundan daha kalın bir de yani. Ya şuna bak mesela şurada menüyü görüyorsun. Bunu, bak, burada bir menümüz var. Şöyle göstermiş olayım. Bu menü, kenarlarda da boşluk var. Çünkü bunu uygun tasarlanmamış bu. Yani işletim sistemine uygun değil. Tabii ki de. Bu sorun uygulamalarda da karşımıza çıkıyor zaten. Bazı Tabii uygulamalar de. kesik açılıyor mesela. Bazıları tam ekran açılıyor ama tam ekran açılan uygulamalarda da ne oluyor? En biraz kayıyor böyle gelen evet, şeyler evet. falan. Yani günün sonunda bu bence ben şahsi fikrim bunlar çok kullanışlı şeyler değil bu telefonlar. Samsung Z Fold için de geçerli, bu diğerler için de geçerli, ee, diğer markalar için de geçerli. Ama ben şunu söylüyorum her zaman, bu form yani bu katlanabilir ekran formu karşımıza başka şeylere çıkacak gibi. Ama gibi. ben şunu düşünüyorum, Philip olayı mesela çok daha iyi. Oraya gelecektin zaten, oraya gelecektim, sen iyi söyledin. Filip başka bir şey yok. Yani Filip'i bilmeyenler için söyleyeyim burada bu arada sevgili teknoloji. Normal telefonun Normal katlanmış. böyle, böyle katlanıyor o. Hani bu şekilde. O da birazcık kalın ama çok da aşırı kalın değil. Yok de. yok onun kalınlığı bunun normal, kadar değil. Yani şu telefonun sadece şu kısmının yarısını şöyle kestik ve buradan uzun tarafından katlamış olduk. Çok güzel. Ben de çok memnunum. Zengin... Kullanılabilirliği de buna göre çok daha çok iyi daha bence. Olacak. Şundan evet. ötürü daha iyi. Mesela yeni flip için konuşuyorum. Eski flip için değil. Yeni flip modelinde dışarıya koydukları ekran bayağı bir büyük. Evet. O ekrandan mesela selfie falan çekebiliyorsun ki selfie çekerken ana telefonun ana kamerasını kullanıyorsun. Telefonu açmadan çeker Evet aynen öyle ve eline şöyle tuttuğun zaman çok oturuyor. Fotoğraf makinesi gibi küçük kompakt makineler olur ya. Evet. GoPro vesaire. Aynen onlar gibi evet. oturuyor eline. Yani. Uzun telefonu tutarken mesela biraz böyle şey olur ya ama onu da katlı bir şekilde tuttuğun evet, için. Evet, tutmuş oluyorsun, çok, çok güzel, güzel. oluyor. E, hafiflik açısından baktığımız zaman diğer cihazlarla yani günümüzde kullandığımız telefonlarla aynı. Dolayısıyla orada bence bana kalırsa Flip 3 katlanabilir ekranlar tarafında biraz daha böyle uzun ömürlü olur ve önümüzdeki süreçte yeni gelecek olan katlanabilir ekranlı telefonlarda bence ağırlıklı olarak Flip formatında olur. Bilmiyorum. Flip ben, laser ben, vesaire. Ben onu, onu da ben çok beğendim. Ben kullanma imkanım da olmadı ama ilk Flip'i kullanmıştık biliyorsun bize teste gelmişti. Küçük ekranlı olan. Evet küçük ekranlı onu. O bile güzeldi yani. O alınabilirdi. Hatta fiyatı da çok düştü onu. İlk geldiğimde 15.000 liraydı ilk birinci modelden bahsediyorum. Sonra 7.500 liraya kadar düştü. Şimdi Orada bin, bir Samsung'un pazarlama hatası oldu. Tabii şimdi mesela bu 11.000'den geldi 11 ama bu geldi. o kadar düşmez en fazla bana kalırsa düşerse o da yani 9000 lirayı falan görür diye düşünüyorum. Ya o verilir mesela ona. Şimdi bu 20.000 evet. lira. Sen 20.000 lira buna veriyorsun. 20 20.000 değil o yani 23.000 mi? 24.000 mi? 23.000 mi? O çok da pahalı bir şey yani. <gülüyor> 23.000 çok ya. Yani bunu 23.000 veriyorsun. Tablet de değil ama telefon eyvallah tamam telefon tarafı güzel. Ama tablet değil yani. Bunu böyle pazarlıyorlar ama. Ama şu güzel mesela. Ben onda dizi, film vesaire de izledim. Güzel izleniyor. Maç izledim. Hoş. Ama işte şu Orada sonu değil mi arkadaşım yani sevgili Dış Ses'in? 20 bin lira 23 bin lira veriyorsun Bunu alıyorsun yani bunu atıyorum 1500 liraya 2000 lira tabletler var alırsın bir tane hani Ay çok daha büyük bir şey Çok çok çok Özgür Çetin 2000 liraya tablet var dedi Evet var var Özgür'de <gülüyor> hani oradan da film izlersin mesela filim izlemek şey eğer Hani buna, bunun için bu kadar para verilir mi işte burada tartıştığımız konu biraz o zaten. Ama şu var işte bunun da nasıl diyeyim taşınabilirliği var o açıdan bakarsak tabletlere göre. Mesela tableti taşımak zordur ya e, bunu tabii. biz tablet olarak düşünürsek evet. telefon değil de tablet olarak düşündüğümüzde daha rahat bir taşınabilirlik sunuyor. Artı şu güzelliği var mesela bunu toplantıya gittin açık defter gibi üzerine not alabiliyorsun bu S Kalemle sayesinde. de kullanılıyorum tabii. Yani hani oradan ekranın büyük olması bir avantaj sağlıyor mu? Evet sağlıyor. Zaten şöyle bir şey var. Bu telefon kalkıp da böyle senin benim gibi gündelik yaşamda böyle telefon kullanan insanlara hitap edecek bir cihaz değil. değil. Evet. Bu daha Doğru. çok böyle iş insanı diyebileceğimiz, ne bileyim böyle işte öğretim görevlisi diyebileceğimiz, hani sürekli toplantılara giren, atıyorum sempozyumlara katılan, bu tarz insanlar için. Hani çıkartıp Cebinden çıkartıp tak diye açıp orada hemen hızlı bir şekilde not alabilecek. Biraz daha böyle hayatı komplike yaşayan insanlar için geliştirmiş burun. Parası olan için. E zaten bu tarz saydığım insanların parası yani var, yani. var yani şimdi fakir adamın ne işi var sempozitümlerde falan toplantılar Yani parası olan için güzel bir şey ve dediği gibi yani bunu bunu alan adam biraz tabi yani prestij için de alınabilir parası olduğu için alınabilir ama tabii ben. Pratiklik anlamında hani bizim gibi kullananlar için çok mantıklı olmadığını düşünüyorum. Ama işte Z Flip aynı fikirdeyim o konuda seninle. Z Flip 3 çok daha iyi, çok daha güzel. Onu kullanabiliriz, öyle söyleyeyim. Yani sen diyorsun ki katlanabilir ekranlı telefonlarda. Hani bu şekilde açılıp ekranı büyüyen cihazların çok bir geleceği yok. yok. Evet. Ama buna karşın Flip tarzında normal telefon boyutuna evet. gelen... Ve katlandığında küçülen, daha az yer kaplayan, ikinci ekranı olan ve kullanım kolaylığı sağlayan cihazların daha uzun ömürlü olacağını düşünüyorum diyorsun. Kesinlikle. Bir de şöyle düşün, şimdi sen buna 23 bin lira para veriyorsun, iki sene sonra yani seneye bunun yenisi çıkacak. Şimdi yani. Ya o her şey için geçerli yani. Her şey için yani geçerli ama. Bu sene arabaya da atıyorum 150 bin lira para veriyorsun. Geç 150 bin araba yok da. Kalmadı yani. <gülüyor> bin lira veriyorsun. Seneye yenisi çıkıyor. Hayır, şunu söylemeye çalışıyorum ama. 11.000 lira verirsen diyelim ki 10.000 liraya da hani zeyif 3 3 için söylüyorum. 11.000 lira onu aldığın zaman 2 sene sonra ona verdiğin o parayı acımazsın. Çünkü şu anda zaten iyi bir telefon, amiral gemisi dediğimiz telefonlar o fiyattan başlıyor. Başlıyor yani. iPhone 12'den filan bahsediyorum. Katlanamaz bir telefondan bahsediyorum. Zaten 2 sene sonra, 3 sene sonra zaten diyorsun ki artık ben bunu değiştireyim ama bu hani iki katı bir para vereceksin. Ee, bir sene sonra, bir buçuk sene sonra, iki sene sonra e, hani biraz eski teknoloji kalacak onu söylemeye çalışıyorum. Yani, yani, Bunlar yirmi bin bizim gibi düşünmez. Biz biraz daha hani sokaktaki vatandaş kafası düşünerek yorum yapıyoruz ama az önce senin söylediğin noktaya geliyor tabii. Ya bu telefon dediğimiz gibi bize çok hitap etmiyor. Yani biz derken böyle normal telefon açıp kullanın. Instagram, Facebook işte ne bileyim maillerime bakayım falan, <gülüyor> falan filan. Değil, değil. Evet. Bu, bu, bu değil yani. Ha, teknoloji meraklısındır, paran da vardır. E tabii ki canım alırsın yani o sıkıntı olmaz ama öbür türlü Philips 3 bence, Çok iyi bence de. daha kullanışlı Pratik görünüyor. Evet. evet sonuna gelelim artık kapatalım yavaş yavaş. Peki ne diyorsun yani alınır mı alınmaz mı onu söyle son olarak. Onu söyleyeyim bence ben dediğin kategoride bir adam olsaydım alırdım ama o kategoride birisi diyelim sokaktaki vatandaşı temsil ediyorum ben kendi adımı. Ben almazdım açık söyleyeyim. Şok şok şok. Özgür Çetin Fold 3 alınmaz dedi. Ben almaz sen ne düşünüyorsun peki senin fikrini? Ben dedim gibi aynı şeyi düşünüyoruz aslında. Şimdi bana iki seçenek sunsalar. Sana Fold 3'ümü yollayalım. İşte Flip 3'ümü yollayalım. Hangisini kullanmak istersin? Ben Flip 3'ü tercih ederdim. Kendiniz? Çünkü hani daha kullanışlı kullanım açısından. Bir, Bizim, bir para verip alsam? Yani Göndermeye geçtiysam şimdi yolla mı diyorlar? Yani. Teste bizi. Hani diyelim ki 20.000 bin lira'm da var. Hani yok da. <gülüyor> diyelim ki var. Tamam 20-23 lira param var cebinde ve telefon ay telefon için verebileceğim bir rakam mı alırım diyor. Evet. E, Almazdım ya sanmıyorum 23 bin lira. <gülüyor> çok para. Çok para abi işte evet oraya geliyoruz yani. 23 bin lira. Bu arada yurt dışında da pahalı bu telefon. Yani Türkiye'de Türkiye çok... fiyatı ucuz bilet yurt göre. Yani şimdi tabii biz yani bu paralara alıştık artık. Normal şartlarda adamlar bunu bin birime bin beş yüz birime alıyorlar. Yani burada bin beş yüz Türk Lirası'na satıldığını gibi düşün. Evet. Gerçi burada öyle bir fiyat. Yani bin beş yüz belki biraz abarttı da işte bizim askeri ücrette orada dışarıda bin üç yüz lira burada iki bin sekiz yüz lira. Hani iki katıyla çarpalım. Bin beş yüz de üç bin birime satıldığını düşünelim. Yine herkes alırdı. Ya yani üç bin birime şu telefon Türkiye'de satılacak olsa. Canım. Beni yani adam şeye bakmaz. Ya ben toplantıya girmiyorum falan. <gülüyor> tabii canım yani bakkala giderken alo alo, alo. yapasın yani ne olacak? Yani ya burada zaten bizi kafamızı karıştıran şey o yani fiyatı fiyattan tam bağımsız konuşamıyorsun ki yani fiyat hani fiyatı göz ardı etsem ben bunu alır mıydım? Ha yine düşünürdüm ama dediğin gibi ucuz bir para olsun alırsın tabii ki yani. ne alacak ki bu da böyle olsun dersin falan yani. Ya i̇şte. Burada yine dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz dergiler vesaire. Oraya da çok girmeye gerek yok artık alıştık dediğimiz gibi evet. yani. Ama telefonların da bu seviyelere çıkması tabii üzücü yani 23.000-24.000 bin, bin. Evet. Yani bir telefon için Tabii tabii ne mark olursa olsun ne değerli olursa olsun absürt yani. Yani şu anda çok böyle iyi bir işte bile çalışsanız yani alabildiğiniz maaş... Bir aylık maaş alamazsın yani. Yani çok zor. Maaş alamaz bu telefon böyle söyleyeyim. Ya şöyle diyelim Türkiye'nin %95'i muhtemelen yani bir aylık maaşıyla alamaz bunu yani. Doktor falan olman lazım o da iyi bir doktor olman lazım. Yani doktor derken SSK'da falan doktor olursan evet. yine zor. <gülüyor> i̇yi bir doktor olsan i̇yi. dediğin gibi işte özelde falan olur. Evet sonuç olarak Özgür Çetin diyor ki bu telefon normal kullanım için uygun değil. Değil. değil. Yani değil. illa katlanabilir ekranlı cihaz alacağız diyorsanız. Evet. Philips 3 Philippe deneyebilirsiniz. 3. Kesinlikle öneririm ben onu merak ediyorum gelsin. Onunla da böyle bir de bir tane. Dış beraber. Dış sesim olur mu? Olur olur. Onu da hallederiz. O olur zaman mu? kapanış Kapanalım. yaparız. Evet bu videoda ben Özgür Çetin ve kamera arkasında dış sesimle beraber Samsung Z Fold 3'ün alınıp alınmayacağı konusunda fikirlerimizi paylaştık. Sizin de konuyla ilgili fikirleriniz mutlaka vardır ve bu fikirlerinizi yorumlar kısmında görmek istiyorum. Oraya yazarsanız çok sevinirim. Kanala abone olmayı ve de Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.